Arkadaşlar merhabalar bu 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgenlerin 13. videosundayız ve ne anlatacağız? Üçgende merkezleri detaylı bir şekilde size anlatacağız. Evet bu videodaki konu anlatım pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsin. Evet PDF çıkarttıysan önünde hazırsa, kaleminde hazırsa, sen de hazırsan eğer Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende merkezlere içteğe çemberin merkeziyle başlıyoruz. Bir üçgende iç açı ortayların kesim noktasına biz ne diyoruz? İçteğe çemberin merkezi adını veriyoruz. Genelde I harfiyle gösteriliyor. Farklı bir harfle de gösterilebilir tabii ki. Evet A'dan gelen iç açı ortay, B'den gelen iç açı ortay burada kesti ya. İç açı ortayların kesim noktası burası. İki tanesini kesim noktasından da bulabiliriz. Hatta bir üçüncüsü de yani C köşesinden gelen de I'dan geçiyorsa artık açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa bu da açı ortay olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet açı ortayların kesim noktası. Daha öncesinde üçgende açıda söylemiş olmam lazım. Şu açı ortay bu da açı ortaysa burası iş çemberin merkezi diye açıklık ama burada daha detaylısından bahsedeceğim. Buradaki iki tane iç açı ortay arasında kalan açı neydi? Alfa 90 artı A açısı bölü 2 eşitliği ya da AABB deyip işlem üçgensel bilgilerle Sonuca da ulaşabiliyorduk. İstersen böyle formülle yap. istersen formülsüz yap. Bununla da ilgili böyle bir de var. Mesela buradakinde formül ne oluyor? Hocam bu açı ortay, bu açı ortay, açı ortay çıkmayan yer burası. Burası 90 artı C açısı bölü 2'ye eşittir. Tamam mı? Ama formülsüz de A, A, B, B deyip işlemde yapabilirsin. Ama biz şunu da biliyoruz artık. İç açı ortaylarının kesim noktası bu ya. Bir üçüncü çizgide buradan geçtiği zaman bu da açı ortay olacak. Bu da önemli olan bilgilerden biridir. Açı ortayların kesim noktasından geçen doğru açı ortay olur. Evet dış teğet çemberin merkezi. Dış teğet çemberin merkezi de dış açı kesim noktasıdır. Şuraya yazılmamış sen yaz. Dış açı kesim noktasıdır. Kesim noktasıdır. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bu dış açı ortay bu dış açı ortay. Neredeki üçgende buradaki üçgende. Dış açı ortayların kesim noktası. Peki hocam burası dış açı ortayların kesim noktası. Eyvallah. Yukarıdakine bakacak olursak 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor. A burada 2 tane dış açı ortay bir noktada kesir. Hocam 3 tanesi kesilmez mi? Hayır. A köşesindeki dış açı bu. Dış açı ortay böyle gider. Ya da dış açısı bu. Dış açı ortay böyle gider. Bu noktadan geçer mi? Geçmez. O zaman ne diyoruz? 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor. Ya da ne diyoruz? 2 dış açı ortay bir iç açı ortay bir noktada kesir. Hocam şuradan gelen de açı ortaylarının kesme noktasından geçiyor ya. Açı ortay olur. Ama bu dış bu da ise bu da iç açı ortay olur. Bunu da unutma şuradaki açılarda birbirine eşit olur. Bazen bununla da ilgili güzel sorular geliyor. Hatta buradaki açı neydi arkadaşlar? Alfa 90 artı değil 90 eksi A açısı bölü 2 eşitti. Yine üçgende açı açıda bunu söylemiştik arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan bilgilerden biri de nedir? Açı ortayların kesim noktası burası. Açı ortayların kesim noktasından geçen her harikalda nedir? Hal yukarıda nedir? Açı ortay olur. Ee, hocam ya 3 tanesi 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış bir iç açı ortay. Buradan geçen şöyle iç açı ortay olur arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Açı ortayları kesim noktasından geçmeli sorularla da karşılaşabiliyoruz. üçgende açı sorularında. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Burada yazılmamış. Bilerek de yazılmadınız eğerçi eksik parçaları biz tamamlıyoruz burada. Bir üçgende bir iç açı ortay ile bir dış açı ortay arasında bak. Şuradaki üçgenden bahsediyoruz. Bakın gençler, şu üçgenden bahsediyoruz. Bu üçgende şu iç açı ortay, bu dış açı ortay. Burası A, B, C. E, burası alfaysa alfada alfa da neye eşittir? Sadece ve sadece A açısı bölü 2 eşittir. Birinci söyleyeceğim şey. Bu. İkincisi de şu, hocam burası açı ortayların kesim noktası ya. Bu iç, bu dış. Burası açı ortayların kesim noktasıysa, A, B, C üçgende diğer köşeden gelen de bu açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa açı ortay olmak zorunda. Aha böyle maçortay ortay olacak? Hayır. Dikkat. Hocam bu iç açı ortay. Bu dış açı ortaysa ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Buradan gelen iç buradan gelen dışsa buradan gelen de dış açı ortay olmak zorunda. E o zaman burada şu iç açısı bu ya. Bu iç açının dış açısını yani şuradaki açısını ortalayacak olan bir doğrudur. Yani dış açı ortay bu şekildedir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ve bu arada şurası alfayken burası A açısı böyle 2'ye eşitmiş alfa. Ya da alfayken buranın da 2 alfa olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bunun ispatını zaten ben size şeyde yapmıştım. üçgende açılarda yapmıştım. Evet gelelim şimdi örneklere. F demiş ABC üçgeninde işteğe çemberin merkeziymiş. Sonra AE'yi 4 vermiş. BD'yi 6 vermiş. Şimdi burada işteğe çemberin merkeziyse. İşteğe çemberin merkezini kullanmak zorundayım. Ve bu soruda lütfen dikkat edin. Sınavınıza çıkmaya aday bir sorulardan biri. E işte içen benim nasıl kullanırım? Hocam hop buradan gelen açı ortaydır. Buradan gelen de açı ortaydır. F'den geçiyorsa buradan gelen de açı ortaydır. Gerçi bunu çizmeme gerek yok da. Biz böyle bir şey göreceğiz. Ben bunu çizeriz büyük ihtimalle. Şöyle açıortaylıkları ortaylıkları gösterdim kardeşim. Gösterdik mi gösterdik. Şimdi dikkat et. Adam sana şununla şunu paralel vermiş. Paralelleri kullanacağım. Genelde hem paralellik hem de açıortaylık ortaylık olunca. Benzerlikte de çok söylemiştik. Ne çıkıyordu karşımıza? İkiz kenar. Z'den dolayı bak çizgi açısı. Aa, çizgiye çizgiye 4 ise oldu. Şurada da Z var. Z'den dolayı nokta açısı 6 ise bak burası da 6 oldu. Bizden ne isteniyor? DE uzunluğu. Bak DE uzunluğu da 6 artı 4'ten neye eşit oldu? 10'a eşit oldu. Evet örnek 1'i böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Direkt I işte çemberin merkezi demiş. O zaman hocam bu I'dan geçen açı ortaydır, Bu I'dan geçen de açı X'e direkt 90 artı 40 bölü 2 diyebilirsin. Yani cevap 110 diyebilirsin, tamam. Şu birinci yolumuz olsun ya da ikinci yol. Hocam derim, BB derim. İşte 2 artı 2B artı 40 neye eşit? 2 artı 2B artı 40 eşittir 180'e eşit. E buradan 2 artı 2B 140 oluyor. E o zaman A artı B'yi de kaç buluruz? 70 buluruz. Sonra buradaki üçgende de iç açılar toplamı 180. A artı B artı x eşittir 180 ya A artı B yerine 70 yazarsak x de 180 eksi 70'ten 110 derece çıkar mı? Çıkar. Evet gördüğünüz üzere şeyden de çıktı. Ee, nereden çıktı? Üçgen bilgisinden de çıktı. İşte çemberin merkezinden geçenin açı olduğunu göstermek gerekiyor tabii ki. Geldik örnek 3'e. I, ABC üçgeni de işte içen merkezi. İşte çemberin merkezinden geçen açı ortaydır. Hocam bu açı ortay B köşesinden geçen de açı ortay olacak. Açı ortayları koydum. Bak önceki konu açı istediğimiz i̇şte konu. Hocam kollar oranı tabanlar oranı ya da açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oranlamayı eşittir. Yukarıdan aşağıya 8 bölü 6 oran var. Yani 4 bölü 3 oran var. Yukarıdan aşağıya 4K burası da 3K mıdır? Evet. E şimdi ben bu açı kullandım. Şimdi ne yapacağım? Bak şu üçgen de var elimizde. Bu üçgende de şu açı kullanacağım. Bu açı ortaylığı. Hocam yukarıdan aşağıya 4 bölü 3 oran var. O zaman burası 4K. 4A ise burası nedir? 3A diyebilir miyiz? Evet. Şimdi benden A I bölü I, D isteniyor. A I bölü ad isteniyor. Yani 4a bölü ad kaç 7a işte bu oranda kaç yaptı arkadaşlar 4 bölü 7 yaptı. Evet örnek 3'ü 4 bölü 7 bulduk geldik örnek 4'e. Kenar uzunlukları 9 12 15 olan evet bir dik üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Kenar uzunlukları da 9 12 15'miş. Ya şimdi dik üçgeni işlemedik ama hatta hadi dik üçgen diyelim buna soru da öyle olsun. 9 12 15'si arkadaşlar 9 12 15 3 4 5, 5 3 katı olduğundan hocam 90 derecedir yani bu dik üçgendir tamam mı? Ya da soruda dik üçgen verilmiş olduğunu farz et, tamam. Şimdi kenar uzunlukları 9, 12, 15 olan bir üçgende içteğet çemberin merkezinin yarıçapı kaç santimetredir diye soruluyor. İçteğet çemberin yarıçapı. Hocam içteğet çemberin yarıçapı ne demek? Bak şimdi arkadaşlar dikkat edin böyle bir ifadeyle de karşılaşabilirsiniz. Biz şimdi ne dedik? İçteğet çemberin merkezine ne dedik? İçteğet çemberin merkezinden geçen açı ortay olur dedik. Ama burada içteğet çemberin yarıçapından bahsediyor. O zaman içteğet çemberin İşteç çemberin çeşmelisi. İşteç çemberin merkezi aynı zamanda hem açıortayların kesim noktasıdır. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Hem de gerçekten adı üstünde içeriden teğet çemberin de nesidir arkadaşlar? İçeriden teğet çemberin de merkezidir. Zaten bu içeriden teğet çemberin merkezi olmasına şimdi bu 90 derece. Bu da merkez teğet çektikten çemberden, çemberden dolayı 90 derece. Teğet noktalarını çizdiğim zaman bunlar 90 derece oluyor. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap mı? Yarıçap. E, hocam işte çemberin merkezi olduğunu nereden anlarız? Bak şimdi şunu çizdin. Şunu çizdin. Şunu çizdin. Ne oluyor? Aa hocam. Şurada kollara çizilen dikmeler eşit. Açı ortay olmak zorunda. Bak kollara çizilen dikmeler eşit. Açı ortay olmak zorunda. Bak kollara çizilen dikmeler eşit. Açı ortay olmak zorunda. O yüzden açıortayların kesim noktası işte çemberin merkezi oluyor arkadaşlar. İşte işte çemberin yarıçapı da buradaki uzunluk yapıyor. Yani şu kollara çizilen dikmeler açıortayda kollara çizilen dikmeler işte çemberin bir üçgende tabii ki İşte çemberin yarıçapı yapıyor Bunları bulacağız arkadaşlar biz Peki arkadaşlar burada ne var Burada şu var bak 90 derece 90 derece 90 derece burası da 90 derece Şurada bir dikdörtgen geldi R ise R, R ise R midir burası Evet çünkü kare çıktı Burada bir de tamam E hocam o buraya 9-R'ye kaldı Bak açı ortay kolları silen için ayırdıkları yerler eşitti. burası da 9-R Hocam buraya 12-R'ye kaldı e burada da kollara silenlikler eşit. ayrıtları yerler eşit olacak. Burası da 12-R olacak. A, dikkat et burası. 9-R artı 12-R. Neye eşit aynı zamanda? 15 eşit. Buradan o zaman eksi 2-R'yi attık. Öbür tarafa 2-R yaptı. 9-12 daha 21. 21'den de 15 çıkınca 6 yaptı. 2-R 6 ise R'yi de kaç buluruz? 3 buluruz. Evet şimdilik ağır bir soru mu? Ağır bir soru. Ama böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden işte çemberin yarıçapını çapını kullandırmalı. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Tabii çember bilgisi olacak burada ama merkez çektik bunların 90 derece olması. Bunu da biraz 8. sınıftan hatırlıyoruz arkadaşlar. O yüzden çemberi görmedik ama bu bilgiyi de bu bilgiye ait soruyu da buraya yazmak istedim. Evet örnek 4'ü bulduk geldik örnek 5'e. Evet zor bir soru BAC 72 demiş. Yo BDC açısı isteniyor bizden BDC. Şimdi ne demiş arkadaşlar ABC üçgende D bak hangi üçgende şu üçgende. A, B, C üçgeninde D, içte çemberin değil dışteye çemberin merkezi verilmiş. Açı ile ilgili bir soru. Hocam B köşesinden gelip de D'den geçen varsa bu nedir? Açı ortaydır. Hocam C köşesinden gelip de D'den geliyorsa C'nin dış açısı olmuş bu. Bu da dış açı ortay mı olacak böyle? Evet. Aa ne oldu burada? Bu iç açı ortay, bu dış açı ortay. İç ile dış arasında kalan açı alfaysa burası 2 alfa olmuyor muydu? Aynen öyle. 2 alfa 72 ise alfa da böylelikle 36 çıkar. Yani örnek 5 36 oldu arkadaşlar bizden BDC açısı isteniyor cevap 36 geldik örnek 6'ya. İşte işte bu belki size zor gelebilir ama açı ortayların kesim noktası bak şimdi dikkat et ABC üçgeninde CD iç açı ortay CD iç açı ortay BD de dış açı ortay olarak verilmiş bak şu üçgende hocam bu iç açı ortay bu dış açı ortay tamam iç ile dış arasında kalan açı 20 dereceyse burası direkt kaç dereceydi arkadaşım 40 dereceydi yazdık. E sonra alfayı bulmaya çalışacağız. Bak açılara dalsak bile A, A, B, B dalsak bile bulamayacağız büyük ihtimalle. E ne yapacağız? Şuna dikkat edin arkadaşlar. Açı ortayların kesim noktası. Açı ilgili soru geldiği zaman açı ortayların kesim noktasına dikkat edin. Hocam bu da açı ortay, bu da açı ortay. Açı ortayların kesim noktası burası. Bak A köşesinden gelen de açı ortayların kesim noktasından geçmiş. Yani bir üçüncü iç açı ortayı biz bulacağız. Açı ortayı biz bulacağız daha doğrusu. Hocam bu açı ortay, bu açı ortaysa buradan gelen de açı ortay olur. O zaman alfa 40 olur? Bu açılar eşit olur? Hayır. Dikkat. Bak bu iç açı ortay. Bu dış açı ortay. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Ya 2 dış bir iç bir noktada kesiyordu. Hocam bu iç açı ortay. Bu dış açı ortaysa buradan gelen de dış açı ortay olmak zorunda. A açısının iç açısı burası. Dış açısı da burası olacak. Yani şu açılar da ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle alfa alfa. Aa, o zaman bu dış açı ortay olduysa alfa alfa oldu ya. 2 alfa artı 40 eşittir nedir? 2 alfa artı 40 eşittir 180. 2 alfa eşittir 140'dan alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 70 derece olarak buluruz. Zor sorulardan biridir arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Ve geldik diklik merkezine. Evet diklik merkezi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Açı ortaylarının kesim noktası. İç işte çemberin merkezi neydi? Üçkenin içindeydi. Dış çemberin merkezi neydi? Üçgenin dışındaydı. Evet iki farklı durumda olabiliyordu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da yükseklerin kesim noktası yani diklik merkezi adı üstünde yükseklerin kesim noktası demek. Diklik merkezinde de 3 durum var. 1. Üçgenin içinde olması. 2. Üçgenin üzerinde olması. 3. Üç, üçgenin dışında olması. Ne zaman üçgenin içinde oluyor? Dar açılı üçgende. Çünkü dar açılı üçgende şurası dar ya dik çizsen o yükseklik buraya düşer. Burası da dar ya burada da dik çizsen böyle buraya. Burada da dik çizsen tam buraya. İşte bunlar tam olarak burada kesmiş oluyor arkadaşlar. Üçgenin içinde kesmiş oluyor. Evet dar açılı bir üçgende yükseklerin kesim noktası nerede? Üçgenin içinde kesişiyor. Ha, biz nasıl bulduk şimdi diklik merkezini? En az iki tane yüksekliğin kesim noktası diklik merkezidir diyebiliriz. Mesela buradan çizdim, buradan çizdim. Mesela şunu çizdin ve şunu çizdin yüksekliği. Hocam burası K'dır. E o zaman bir üçüncü çizgi de K'dan geçiyorsa ne olur diyebilirsin? Diklik merkezinden geçen Yine yüksektir diyebiliriz. Yani söylediğimiz şeyin tersi doğrudur. Yüksekliklerin kesim noktası diklik merkezidir. Ya da diklik merkezinden geçen yüksekliktir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dar açılı bir üçgende üçgenin içinde oluyormuş. Sonra geniş açılı bir üçgende. Bak dikkat et. Üçgenimiz burası. ABC üçgeni burası. Geniş açılı üçgende yükseklere bakacak olursak. Bak şimdi. Birinci yüksekliğin senin bu. Bak şu. Sonra bu geniş açılı bir üçgen ya. Hocam geniş açılı bir üçgen olduğu için yükseklik. Şu köşeden dik çizsen senin çizeceğin yükseklik hoop, buraya düşmez. Nereye düşer? Şuraya düşer. Bir tane yüksekliğin bu. Burada da geniş açılı olduğundan buraya düşmez. Yine buraya düşer. Yani uzantısına düşer. E hocam bir yükseklik bu. Bir yükseklik bu. Bir yükseklik bu. Bunlar nerede kesiyor? Bak dikkat et. Bu üçü üçgenin içinde kesmedi. Bu üçü birden şu yükseklik bir tanesi bir tanesi de bu ya. Bunlar işte tam olarak K noktasında uzantıları kesişiyor. Nerede? Üçgenin dışında olmuş oluyor. Tamam Evet şu yükseklik buradaki uzantıya dik olacak. Burada çizilen yükseklik de buradaki uzantıya dik olacak. Bu uzantıların devamı da burada kesiyor. Hatta şu doğrunun da devamı tam buradan kes geçiyor arkadaşlar. Evet darı geniş açılı üçgende de neredeymiş arkadaşlar? Üçgenin dışındaymış. Dik açılı üçgende de üçgenin içinde. Niye? Şimdi ABC dik üçgeni var elimizde. Tabii üçgenin belli bir kısmı gözükmemiş. Şöyle C diyeyim şuraya. ABC üçgeninde sen A köşesinden bir yükseklik çizsen şu kenara yükseklik çizsen burası değil mi? Evet. Buradan bir yükseklik çizsen hocam burası. Zaten iki tane yükseklik B noktasında kesti, işte üçgenin üzerinde bir noktadır. Ya da B'den de bir yükseklik çizsen hocam bir yükseklik çizdiğim zaman da hop tam burası oldu. Yükseklikler nerede kesmiş oldu? Bak dikkat et B noktasında kesmiş oldu. Evet dik açılı üçgende de üçgenin üzerindedir hatta dik olan köşesi üzerindedir diyebiliriz arkadaşlar. 90 derecelik açının olduğu köşededir diyebiliriz. Tekrarlayalım mı? Dar açılı bir üçgende, üçgenin içinde. Geniş açılı bir üçgende, üçgenin dışında. Dik açılı bir üçgende de 90 derecenin olduğu köşedir. Yükseklerin kesim noktası. Yani diklik merkezi arkadaşlar. Evet. Şimdi örnek hediye bakalım. Hocam bir yükseklik burası, bir yükseklik burası. Aa ne oldu? Otomatikman burası diklik merkezi oldu. Bir üçüncü köşeden gelen de diklik merkezinden geçiyorsa devamının ne olması lazım? Yükseklik olması lazım. E Hadi bakalım. Buradaki yüksekliği kullanalım o zaman biz. Şurada hocam 48-90 ise şurası 48-90 burası 90'a tamamlayan açısı 42'dir. E hocam burası da 42'dir. 42-90 ise buradaki da ne yapıyor? X artı 42 eşittir 90 derece olacağından X ile de 48 derece olarak buluruz. İşte bunun diklik merkezinden geçenin yükseklik olduğunu söyleyelim. Yani bul, bulamasaydık bu sorunun doğru cevabını bulabilir miydik arkadaşlar? Bulamazdık. Sadece 48-90 burada kaçı? 42 bulabilirdik. Farz et şurası yok. E hocam burası 42 ise e, x'i nasıl bulacağız? Bak buradan da bulunabiliyor bu arada. Bak 48-90 42 bulduk burayı. E 42-90 ise x de buradan 48 derece olarak çıktı. Ya da biz şuradaki dik üçgenden gittik. Ters açıdan burayı yazdık. O şekilde bulduk arkadaşlar. Evet örnek 7-48 çıktı. Geldik örnek 8'e. Evet ABC üçgeninde D diklik merkezi. Hocam diklik merkezi diklik merkezinden geçen 90 derece olur. Ya da buradan geçen de yine 90 derece olur. Şuradaki 90'ları şöyle bir yapıştıralım. Diklik merkezinin kuralını uygulayalım. E hocam 62 90'sa burada kaçı kaç derece olur? 62 90'sa burada kaçı? 28 derece olur. Sonra hocam 28 90'sa burada kaçıyı bulabilirim ben? E, 28 ile şuraya Y açısı diyeyim. Y açısı toplamı 90'sa Y'yi de buradan kaç derece buluruz? 62 derece buluruz. E burası 62 yaptı. Aha da burada hocam bir üçgen. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Yani 34 artı X de böylelikle neye eşit oldu? 62'ye eşit oldu. X de buradan ne geliyor? Sanırım 28 geliyor. Evet. Örnek 8, 28 çıktı. Geldik örnek 9'a. ABC üçgende, bak büyük üçgende F diklik merkezi demiş. Bu soruya dikkat edin sınavınızda çıkmaya aday sorulardan biridir. Lütfen dikkat. ABC F diklik merkezi ise e, F'den geçen dik olacak. F'den geçen dik olacak. Hocam burası da dik burası da dik. Tamam bu 90'ları yapıştırdık. Sonra uzunluklar var. Bizden bu uzunluk isteniyor. Buna göre diyor e, B, X kaç santimetredir diye soruluyor. Eyvah ne yapacağız şimdi. Hocam Pisagor bağıntısından çıkıyor mu? Çıkmıyor. E arkadaşlar bir herhangi bir soruyla karşılaştığınız var, sonuca ulaşamıyorsanız özel durumlar açı ortay kenar ortay gibi özel durumlarda yoksa Büyük ihtimal iki konudan çıkar cevap. Ya dik üçgenden. Pisagor bandısından çıkıyor mu çıkmıyor ya da benzerlikten. E benzerlik. Aklımıza benzerlik geldi. Benzerlik deyince aklımıza hemen paralellik paralellik yoksa temel orantı ya da kelebek yoksa ne yapıyoruz? Açılara dalıyoruz. Hatta 90'lar havada uşuyorsa alfa beta'ya dalmıyor muyuz arkadaşlar? Dalıyoruz. E, alfa beta'ya daldığımızda da sana bir vereyim ne yapıyorduk? Üçgen seçimi yapıyorduk. Hocam üçgen seçiminde iki kenarı belli olan üçgen seçeceğiz ya. Mesela alfa betalı üçgenlerden biri bu olmak zorunda. Bak alfa betaya dalmadan seçtim. Tam biri buysa dalalım o zaman alfa betaya. Alfa 90 beta. E, ters açıdan beta. E, beta 90'sa alfa. Hatta alfa 90'sa burası da beta oldu. Hocam bir sürü üçgen var. Bir sarı üçgen bir büyüğü. Sonra bir burası bir de büyüğü. Dört tane üçgen var. E, ben benzerlikte şunu seçeceğim belli bir tanesinde. Bir tanesi de x'li bir üçgen olacak. X'li bir üçgen hangisi? Hocam bu şu üçgen var. Ama iki kenar yok bu üçgende. Ya da şuradaki üçgen var. Evet iki kenar var mı? Var. Benzerlik sarı üçgenle mavi üçgen. Alfanın karşısı 4 bölü. Alfanın karşısı x eşittir. Beta'nın karşısı aynı açıda karşısındakileri oranlıyorum. 8 bölü. Beta'nın karşısı 14. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Evet 8 bölü 14. Buradan sadeleştirme yapacak olursak şu iki. Bu da sadeleşince 7 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 7 bulduk. Ya da kısa bir benzerlik. Hocam alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı x. Ya da betanın karşısı 8 ken betanın karşısı 14. Kolay bir kat yok. Ama bazen şunu da yapabiliyorduk. Alfadan betaya geçiş. Bak dörtgen 8 olmuş sarı üçgende demek ki 1'e 2 oran var alfadan betaya geçişte. O zaman burada da alfadan betaya geçiş 1'e 2 olmak zorunda. Yani burası 2x olmak zorunda. 2x 14 ise x'i 7 diye kolay bir şekilde kafadan da bulabilirdik. Benzerlikte bu yöntemi bu tekniği ben sana söyledim mi? Söyledim. Evet örnek 9. Böylelikle 7 geldi. Geldik örnek 10'a. Evet ABC üçgeninin diklik merkezi D. Arkadaşlar ABC üçgeninin diklik A ABC üçgeni diklik merkezi. Bak bu köşe büyük üçgenin diklik merkezi. O zaman burada kaçı ne der arkadaşlar? 90 derecedir. D de ABD üçgeninin aha da şuranın diklik merkeziymiş arkadaşlar. Bak D de. E hocam bir üçgende şu sarı üçgende diklik merkezi D köşesi ise eğer o zaman burası bir köşede olunca 90 derecenin olduğu köşe değil miydi? Evet. E o zaman tamam. Yani burası 90 derece. ABC açısının ölçüsü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şuraya alfa burası beta diyecek olursam. Alfa ile betanın toplamı 90 mı? 90. Hocam beta 90 burası da alfa yapmak zorunda mı? Evet. Aa hocam burası 45-2 alfa. Aynı zamanda da alfa diyeyim burası. Evet. Alfa 45-2 alfaya eşit. Attık öbür tarafa. 3 alfa eşittir. 45 oldu. Alfayı da böylelikle 15 derece olarak bulduk. E hocam alfa 15 derece ise burası da 90 derece ya. Soru işaretiyle 15'in toplamı eşittir 90 olacağından soru işaretinde ne buluruz? 75 derece olarak buluruz. Evet, diklik merkeziyle ilgili güzel sorulardan biri arkadaşlar, açı sorularından biri. Evet, cevap 75 derece oldu. Geldik örnek 11'e. ABDC üçgeninin diklik merkezi AF ile FC birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bu arada A nerenin? BDC'nin. Dikkat et. Şu üçgenin diklik merkezi. Genelde bak bu sorular kaçıyor arkadaşlar. Bakın bu üçgenin diklik merkezi ne demek? D'den çizilen yükseklik A'dan geçecek. Ya da hocam C köşesinden çizilen yükseklik A'dan geçecek. Bak C'den çizilen ve A'dan geçen yükseklik olacak. Nereye? Bunun uzantısına. Yani burası ne demek? 90 derece demek. Ya da aynı şekilde B'den çizilen ve A'dan geçen yükseklik olacak. Nerede? Bunun uzantısına. Şunun uzantısına. Evet burası 90 derece olacak. Tamam. Şu 90'ları şöyle bir yapıştıralım. Arkadaş burada özel bir durum çıktı. Bak dikkat et ne çıktı. Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Nerede dik tabanı keş parçaya bölüyordu? Hocam ikiz kenarda. Ha, burada da şu sayılar verilmiş olsaydı alfa beta'ya dalardım. Ve benden oran istenmeseydi eğer. Atıyorum şurası da 6 verilmiş olsaydı. Burası x sorulmuş olsaydı bana. O zaman çözüm yöntemi tamamen farklı olacaktı. Alfa beta'ya dalıp. Hocam şu üçgenle şu üçgende benzerlikle sonuca ulaşacaktım. Ama bak soru değişti. Niye? Ne var burada? Hocam şurada dik oran isteniliyor benden. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Yükseklik. Ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik tabanı keş parçaya nerede bölüyor? İkiz kenar üçgende hocam. Yani burası 9'sa burası da kaç olmak zorunda? 9 olmak zorunda. Ve ikizkenarda kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda ne oluyordu? Açı oluyordu. Benden de ED bölü DC isteniyor. Aa şu üçgende açı ortaylık mı var burada? Evet. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranıdır. 4 bölü 9 oranı varsa burası 4K burası 9K'dır. Şimdi ED bölü DC isteniyor benden. 4K bölü 9K'dan cevabı 4 bölü 9 diye buluruz. Evet örnek 11. Böylelikle 4 bölü 9 çıktı ve güzel bir soru arkadaşlar. Geldik. Nereye? Kenar orta dikme merkezine. Arkadaşlar kenar orta dikme merkezi adı üstünde kenarı ortadan dik bölen doğru Kenarı ortadan dik bölen doğru. Kenarı ortadan dik bölen doğru. Yani işte bu dikmeler şöyle. Bu dikme böyle. Bu dikme böyle. Bunların kesiştiği yer. işte burası neymiş? Kenar orta dikme merkeziymiş arkadaşlar. Adı üstünde. Kenar orta dikme merkezi. Burası bu dikmelerin orta dikmelerin kesiştiği yer. Şimdi özel bir durum çıkıyor bak burada. Hani dik tabanı keş parçayı nerede biliyor? İkiz kenarda hocam. E bu kenar orta dikmenin özelliği ne? Bak şunu şöyle çizince. Hocam. Dik tabanı keş parçaya böldüğü için x kenar çıktı. Şu ile şu parçaya eşit oldu. E burada da ben şunu şöyle çizecek olursam, burada da dik tabanı keş parçaya böldüğü için bu da x kenar oldu. Ee, kenar orta dikme merkezi burası iken, yani adam sana şöyle bir şey verdiği zaman, burası kenar orta dikme merkezi dediyse, şuradan dik çizildiyse bu iki eş parçaya ayrılır. Buradan da dik çizildiyse iki eş parçaya, buradan da dik çizildiyse bu iki eş parçaya ayrılır. Kenar orta dikme merkezi dediyse, çizilen dik iki eş parçaya ayrılır ama dikkat. Et. Bir de ne bulduk? Hocam kenar orta dikme merkezi burasıysa köşelere olan uzaklıklar birbirine eşit çıktı. Bu aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir. Kenar orta dikme merkezi ile çevrel çemberin merkezi aynı şeydir. Niye? Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Çevrel çemberin merkezini tanımlayayım ben size. Bak kenar orta dikme merkezi anlaşıldı değil mi? Ee, kenar orta dik, dik bölen doğru parçaların kesim noktası aynı zamanda... Buradan köşeden olan uzunlukları birbirine eşit mi çıktı? Evet. Geldim bak şuraya. Çevrel çemberin merkezinde 3 farklı durumda olur. Aynı zamanda kenar orta dikme merkezinde 3 konuda olur. Çünkü çevrel çemberin merkezi ile kenar orta dikme merkezi aynısı. Hocam, niye çevrel çemberin merkezi? Özelliği ne? Çevrel çemberin merkezi de özelliği şu. Hocam, şu, şu, şu birbirine eşit. Niye hocam? Bak. Sen buradan çevrel çemberin merkezi ya adı üstünde sen bu üçgeni çevreleyen çemberi şöyle çizecek olursan eğer, hocam, şurası merkez eğer, bu merkezden buraya çizilen, buraya çizilen, buraya çizilen, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap değil mi? Evet. Aa, ne öğrendik? Çevrel çemberin merkezinin köşelere olan uzaklıkları ne oldu? Eşit oldu. Biraz önce kenar orta dikme merkezinde de biz şuradaki kenar orta dikme merkezinin köşelere olan uzaklarını birbirine eşit bulmadık mı? Bulduk. E Buradaki bu noktadan köşeler olan uzakları birbirine eşitse çevrel çemberin merkezi dedik. O yüzden kenar orta dikme merkezi ile çevrel çemberin merkezi aslında aynı şey. Ya da sen buradaki üçgende bak artık şu şekilde tanımladık görüyorsun. Sen buradaki üçgende hocam iki kenar bir dikçilsen tabanı iki eş parçaya böler. Burada da dikçilsen tabanı iki eş parçaya bölsün. Burada da dikçilsen tabanı iki eş parçaya böler mi? Böler. Aa hocam burası aynı zamanda. Bak kenar orta dikme merkezinde oldu diyebilirsin. Tersten gidecek olursak da. Ama kenar orta dikme merkezi nasıl aklımızda kalacak? Tabii ki şuradan. Adı üstünde kardeşim. Ee, bu çevrel çemberin merkezi. Hocam çemberi çizdiğim zaman. Hop merkezden köşeye köşeye köşeye olan uzakları. Yarı çap yarı çap yarı çap olduğundan birbirine eşit oldu. Evet gençler. Böylelikle. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama bu dar açılı üçgende üçgenin içindedir. Dik açılı üçgende üçgenin üzerindedir. Niye? Şimdi sen çevrel çemberini çizsen, dik açılı üçgenin, çevrel çemberini çizsen, 8. sınıftan hatırlarsın. Çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi? Evet. Hocam bu çap ya, yani hipotenüs çap oldu. O zaman bu çap olacak. Çap üzerindedir merkezimiz. Bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Hatta muhteşem üçlü sağlandı. Evet, zaten dik üçgende muhteşem üçlü yaptığın zaman, şu nokta 3 köşeye de eşit uzaklı olmuş oluyor. O yüzden hipotenüs üzerindedir diyebiliriz. Ya muhteşem 3'den dolayı ya da çember çizdiğinden dolayı. Peki ne zaman üçgenin dışında oluyor? Açımız geniş açılı bir üçgen olursa. Bak asıl üçgenimiz buyken. Asıl üçgenimiz buyken. Bu geniş açılı üçgende arkadaşlar. Üçgenin neresinde oluyor? Dışında oluyor. E, burası çevrel çemberin merkezi ise. Hocam C'ye de giden, A'ya da giden, B'ye de giden. Şuradaki uzunluklar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Tamam. Bunun da ispatını yaparım ama daha çemberi detaylı bir şekilde bilmediğiniz için bu şekilde. Hani dik açılı üçgende üç konumdaydı ya. Hani diklik merkezi üç konumda. Dar açılı üçgende üçgenin içinde. Geniş açılı üçgende üçgenin dışında. Üçgenin üzerinde de ne zaman oluyordu? Dik açılı üçgende oluyordu. Yani burada da çevrel çemberin merkezi dar açılı üçgende üçgenin içinde. Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde ama hipotenüs üzerinde. E, geniş açılı üçgende de üçgenin dışında. Birbirine benzediğiniz için aklında tutabilirsin. Hadi bakalım şimdi sorularına sorularına bakalım. ABC üçgeninde D çevre çemberin merkezidir. E çevre çemberin merkezi burasıysa aklına gelmediyse özellik hemen çevre çemberini çiz kardeşim. Çemberi çiz. Aa hocam bu da yarıçap bu da yarıçap. Bu da bu da. Hatta sen şunu çizsen bu da yarıçap değil mi? E çevre çemberinin özelliği de köşeler olan uzaklıkların birbirine eşit olması zaten. Tamam bu da yarıçap burası da eşit olacak. E o zaman burası 23 ise burası da 23'tür. İkizkenarlıktan burası A ise burası da A, burası B ise burası da B midir? Evet. ACB açısı isteniyor benden. A artı B isteniyor. A, hocam. A artı B isteniyor. Tamam. A artı B'yi bulmaya çalışacağız. ACB açısı. Hocam ne var burada? Büyük üçgen var. E büyük üçgenin 2A artı 2B artı 23 artı 23 46 eşittir 180 değil mi? Evet. Büyük üçgendeki iç açılar toplamını yazdık. E hocam attık bunu bu tarafa. 2A artı 2B kaç yapıyor? 134 yapıyor. 2'ye böldüğümüz anda A artı B ne yaptı arkadaşlar? 67 mi yaptı? Evet 67 yaptı. E benden de zaten A, C, B açısı isteniyor. A artı B isteniyor. O zaman cevabımız 67 olacaktır. İşte bu kadar. Yani çevrel çemberin merkezinde bu şekilde kullanıyoruz. Geldik örnek 13'e. D, A, B, kenar orta dikme merkezi demiş. Arkadaşlar D noktası kenar orta dikme merkezi. Hani dikliklerle alakalı bir şey olmadığı için kenar orta dikme merkezini nasıl kullanabiliriz? Çevrel çemberin merkezi olarak düşünebiliriz. Eğer çevrel çemberin merkezi burasıysa ve ABC üçgeninde çevrel çemberin merkezi ise ABC üçgeninde şöyle bir belirleyelim. Şuradaki üçgende çevrel çemberin merkezi dışarıda. Çevrel çemberin merkezi içeride de olsa aynı şeyi kullanıyoruz zaten. Merkezden bu köşeye giden, bu köşeye giden ve bu köşeye giden burası yok ama e, özellik gereği zaten üç köşeye de giden uzunluklar nedir? Birbirine eşittir. Şu eşitleri yazalım. E hocam iki kenar üçgenler çıktı burada. 20 ise burası da nedir? 20'dir. Hatta 20-20-40 ise şu açının tamamını 140 derece olarak buluruz. Hocam burada 50 derece var. E burası 50 derece ise burası da 50'dir. 50-50-100 e, ya da 2 iç açı bir dış açı da diyebiliriz arkadaşlar. Buradan sıkıntı yok aslında. E, neyse biz buradan gittik. 50-50-100 o zaman buraya ne kaldı? 80 kaldı. E hocam tamamı 140 ya. 80 ise burası. Buraya 60 derece mi kaldı? Evet. E şimdi artık şuradaki X da kullanabilirim. Çünkü bu üçgendeki bu X kenar taban açısı isteniyor bizden. Tepe açısı kaç derece? 60. 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60-60 yapar. Yani buradaki açı da 60'tır, Buradaki açı da 60 derece midir? Evet. Bizden de zaten alfa isteniyor. Alfayı da böylelikle 60 derece olarak bulduk. Ve böylelikle bitti mi arkadaşlar burası? Evet bitmiş. Üçgende merkezleri böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgen. Evet sonunda dik üçgene başlayacağız. Soruların içerisinde dik üçgenle ilgili sorular yaptık bu zamana kadar ama hani biraz 8. sınıfta atıfta bulunduk. Ee, ama artık dik üçgeni tam anlamıyla öğrenme zamanı geldi bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.